Merhaba arkadaşlar kanalım Moşkeniz. Bugün sizlerle beraber yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün yani öldürüldükten sonra kafası falan koptuktan sonra bile yaşayabilen 5 tane hayvanı inceleyecek. İlk sırada odel domuz. Bu tam bir nasıl desem hayvan adı daha çok yemek adı dans eden mürekkep balığı olarak da biliniyor arkadaşlar bu bir Japonya aslısı işte burada. Bu yemeği sipariş ettiğiniz o ahtapot hani bu o deridon aslında arkadaşlar ahtapot işte öldürülüyor. Ançoya sosu denen bir sos ekle işte tam olay o anda baş. O sos üzerine döküldüğünde işte tam bu anda canlanıyor. Bunun nedeni de onun sinir yapısıyla. In. Ayrıca bu ahtapotun kolları kesilse bile yani sadece kafası kaza bile en az bir saat yaşayabiliyor arkadaşlar. Kollarını falan da hareket ettirebiliyor. İşte bu doğa onu yediğimizde bile ağzınızda hareket etmesi sebep. Bu nedenle Sponya'da birçok insanın ölüne sebep. Boğularak ölmesine sebep oluyor. Bunu da bilmenizi isterim. Yani cidden korkutucu bir şey. Yani Kendisi değil de o olaylar korkutucu. Neyse arkadaşlar ikinci sırada hamam böceği var. Birçoğumuzun korktuğu bir hayvan diyebilir. Yani Köylerde falan özellikle çok gezer ama evlerde de bazen olabiliyor. Bu hamam böceğin kafası olmadan bile yaşayabiliyor arkadaşlar. Kesinlikle dayanıklı bir tür. Yani kafasını vücudundan ayırsanız bile yaşayabiliyor. Bunun da sebebi nefes ve oksijeni kafa yapısından almayan. Göğsünde hafif çizgiler var. Oradan alıyormuş diye duyduk. Neyse arkadaşlar 3. sırada meyve sinekleri var. Yani sadece meyveye gelen sinekler. Bunların ise kafası kopsa bile yaşayabiliyor. Hatta... Herhangi bir ışığa arkadaşlar tepki verebiliyorlar. Adeta kafaları olmadan yaşayabiliyor. Hem de görebiliyor. Dördüncü sırada arkadaşlar kurbağa var. E, kurbağa deyince birazcık diksinebileceğiniz bir şey anlatacağım. Başsız yaşayabiliyorlar. İşin ilginç tarafı ise kafası olmadan ses bile çıkartabiliyorlar arkadaşlar. Hani vırrak falan diye ses çıkartabiliyorlar ya. Oynu yeniden yapabiliyor Ancak bu sadece bir ihtimal. Yani bu bazılarında görülüyor. Yani. Ayrıca kalbini çıkarsanız sökseniz bile 5 gün yaşayabiliyor ve o 5 gün boyunca kalbi yine yani içinden bir şey tık tık ötüyor arkadaşlar. Bunun da en büyük sebebi kalbinin bir alt kısmında sanıyorum ki arkadaşlar kendi doğal kalp pilleri var o sayede sanırım. Yani ben öyle duydum kesin demek istemiyorum. 5. sırada ise. Bu saydığımız hayvanlar biliyorsunuz ki bize çok bir zarar vermiyor. Ancak şimdi açıklayacağım hayvan. Kesinlikle bize zarar veren bir canavar. 5. sırada ve son sırada tabii ki yılan var. Aslında bu nasıl bulundu nasıl oldu derseniz. Bu bir gün Teksas eyaletinde bir adamın bahçesine çıngaraklı yılan giriyor. Hemen kafasını beton gibi bir şey eziyor kopartıyor. Sonra birkaç kez kontrol ediyor. Tahtayı yine alıyor sürtüyor müçtüyor bakıyor. Yılanın kafasında, mafasında bir tepki yok. Sonra yılanı işte atmak için eğiliyor. Tam işte o anda kopmuş olan başı tüm zehri ona enjekte ediyor. Yani birden elini ısırıyor. Bunun sırrı da çözüldü arkadaşlar. Yılanın kafası kopunca bir saat daha kuyruğuyla beraber yani kuyruğunu da hareket ettirerek yaşayabiliyor arkadaşlar. Bir saat boyunca tabii ki. Birini ısırırsa da vücudundaki tüm zehri enjekte ediyor. Yani normal bir yılan size sadece küçük bir dozda zehir verir. Ancak bu tüm vücudunda ne kadar varsa hepsini enjekteyip işte o hastaneye kaldırılan adam da enjekte edildikten sonra bayıldı falan. ambulans çağırdılar hastanede yaşaması Tam bir mucize arkadaşlar çünkü doktorlar birinci gün öleceğine ihtimal veriyordu ancak yaşadı. Bunun için normalde bir doz iki doz panzehir veriliyor. Bu sefer tamı tamına 26 doz panzehir veriliyor. Yoksa yaşayamıyor. Yani bu olaylarda dikkat etmek lazım. Başı kokmuş bir yılan bulursa kesinlikle ellemeyin. Aksine birazcık uzaklaşın demek istiyorum. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Videoya eğer lütfen like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı lütfen sevinirim. Hoşçakalın. <gülüyor>